Evet şu an beni Obuzu kapattılar Havuzu kapattılar Ben yani de üzüldüm Evet Bir hafta hiç gitmedim hiç şey Evet Gün 1 Ekim Şarjı 1 Ekim 2020 Zaten bilmiyorum şey Kamera ilgisi altı yalnızlık yalnız gösterebilir Beni sorumlu değil Ve ben düzeltemiyorum Bu sorun değil Evet Tüm videolara Ah oh, yarabbim Like Like atmayı asadan Abone olmayı unutmayın <gülüyor> Ben samitlere Neyse anasını yorulduk Evet